Sayın Rektörüm, Sayın Gençlik ve Spor İlçe Müdürüm, protokolün değerli ve ilçe bizim siyasi temsilcileri, odumuzun değerli mensupları, saygıdeğer gazilerimiz, güzide basın mensupları, sevgili gençlerimiz, çok değerli Silivri halkı. Bugün burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Ulu Önder Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlılığımızın sembolü olan Çelenk'in Atatürk anıtına sunulması için toplanmış bulunuyoruz. Yüzüne çarpmak gerek zamanının fendini, göster kabaran sular nasıl yıkar fendini, küçük görme, hor görme delikanlının kendini, şu kırık abideyi yükseltecek taştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Delikanlım. Soğuması, saygı duruşu, istiklal maaşı, kapanış arz ederim. Gençlik ve isimler siz taşıyorsunuz. Good. 103. yılı çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim bakalım.